Zırhlar, gösteriş için giyilmediği zamanlarda, savunma amaçlı giysilerdir. Tehlikeli bir zamanda giyilirler ve fonksiyoneldirler. Aynı zamanda zırh, onu giyen kişinin görüntüsünü de değiştirdiği için, zırhları yapan kişiler, giyenlerin daha iyi, daha önemli görünmelerini sağlamak adına değişik şekil ve formlarda geliştirdiler. Zırhın içindeki beden, bu bakış açısından mükemmele yakın bir bedendir. Bu zırh, zırhlarla ilgili bilinen ve anlatmakta olduğum şeylerin biraz dışına çıkıyor. Çünkü bu gördüğünüz, savaşlar yerine törenler sırasında giyilen bir zırh. Sivil tasarımı 16. yüzyılın izlerini taşıyor. Kabartılmış kolduklar, aralarından üst giysisinin görülmesi için özel olarak tasarlanmış. Zırhlara ait bu küçük detay sadece 20-30 sene kadar popüler kaldığı için, bu zırhın da o dönemi, hatta 1525'in Augsburg'una ait olduğunu düşünüyoruz. Yer yer aşınmış yaldızlı yüzeyler, parlak yüzeylerin matlaşmış ve harelenmiş arka yüzey üzerinden aktığı yanılsamasını yaratıyor. Işık, parlak yüzeyler üzerine düştüğünde bunun gerçek bir kumaş olduğunu düşünmenize yol açıyor. Ben her zaman zırhların içi boş ve hareket edebilen heykeller olduklarını düşündüm. Bu parçalar dönerek kolun içlerinde rahatça, kolayca hareket etmesini sağlıyor. Her kolun ya da kolun her parçasının kendine ait bir ağırlığı ve hareketi var. Zırhları hareket halinde hayal ettiğiniz zaman, bir robot gibi değil, bir insan gibi düşünürsünüz. Son derece akıcı ve şaşırtıcı derecede doğal bir hareket görürsünüz. Bunun gibi bir zırh, şaşırtmak, gözleri kamaştırmak ve giyen kişinin sadece son derece moda olan bir zırh giymesinin yanında, zırh giyen insanların sınıfına dahil olduğu düşüncesini uyandırmak için yapılmış. Zırhlar dayanmaları için yapılmalarına rağmen geçici özelliklere sahipler. Mesela her kostüm gibi bu zırhın da modası elbette geçecektir. Dayanıklılıktan gelen ebediyet ile zırha ilham olan o anın kısacık ömrü arasındaki çatışma çok etkileyici.